Evet merhaba dostlar nasılsınız? İyi, i̇yisinizdir ben iyiyim teşekkür ederim. Ben Berke Sonar. Bugün size 3 konu hakkında konuşacağız. Bir de e, bilgilendirme bazı şeyleri söyleyeceğim. Birinci bilgilendirme Dying Light. Biliyorsunuz ki ben 8 bölüm çektim. Youtube'da Dying Light olarak. E, Dying Light 8 bölüm olarak çektik. Tek başıma çektim. Şimdi ben dedim artık ben Dying Light'ı bir bitireyim. Video çekmeye başlayayım derken Enes bindi. De, Enes aradı dedik. Yani ben Dying Light aldım beraber gireriz falan dedi. can çekme. Beraber oynarız, beraber çekeriz falan dedi. Ben de tamam dedim. O zaman şöyle planladım. E, Okey dedi Enes'de. Biz Dunk 8. bölüme kadar beraber oynayacağız. Sonra 8'den sonra beraber video çekmeye başlayacağız. Yani yine aynı hikayeye devam edeceğiz. Hiçbir bölüm atlama falan olmadan. O yüzden güzel olacak. İkinci bilgilendirme Don't starvenin 2. E, sezonuna girebiliriz. Haberiniz olsun YouTube'da çok sıkı bizimle bir kalın. 3'te... E, GTA arkadaşlar biliyorsunuz ki GTA şimdi artık biz parodiyo skeçleri falan çekiyoruz Parodiyo şeylere Bir de dizi film falan çekiyoruz Kaçakçı olsun falan Çok güzel eğleniyoruz yeniden devam ediyoruz O yüzden bu aralar pek fazla video atamayacağım e, Çünkü çok uzun işlerimiz var yani Hem Don't Staron'un ikinci sözünü Dying Light GTA'daki dizi film parodi falan filan Çok uzun işlerimiz var Neyse o zaman geçelim Birinci bölüm Amir Kağan ve Çamardı Evet, Amir Khan benim köyüme geliyormuş. Biliyorsunuz ki Amir Khan dünyanın en büyük starlarından birisidir. En büyük ee, oyuncularından, en ünlü oyuncularından birisidir. Hindistan'da 3 aptal filmiyle ünlendi. Sonra Dangal diye film falan çıktı. Adam dehşet ünlendi. Hatta Türkiye'yi çok seviyormuş. Hatta Türkiye ünlülerinden görüştü. Hatta kim milyoner olmak istere bile katıldı. Ünlü bir oyuncu de film çekiyormuş. Yeni macera filmini Demir Kazık Dağları'nda çekecekmiş haberiniz olsun. Demir Kazık Dağları da benim köyümde. Biliyorsunuz ki ben geldim diye video attım. Ondan önce full Çamarda'ydım. O da Çamarda'yı çekecekmiş. Ekim ayında başlayacakmış çekimlerine. Biz de Ekim ayında gidersek Çamarda'ya biz de hani böyle filmlerde olur ya. Böyle dövüşürken arkadan insanlar kaçar falan. Üç saniye gözükürler yüzleri. Biz de onlar olmaya çalışacağız. Bakalım olabileceğiz mi? Ee, Ekim ayında çekecekler işte Herhalde 2022'nin Başında film biter Ortalarına doğru da çıkar O zaman korona da biter Koronavirüs bit ya, bitmesi imkansız. da Yani yavaş yavaş vakalar artık Aşısı falan bulunur Hiçbir vaka bitmez çünkü O yüzden e, azalır yani vakalar umarım Biz de gideriz filme Belki, de, siz, de, belki siz de beni görürsünüz Bilmiyorum o zaman kaç aboneyizdir, Kaç izleniyoruz bilmiyorum ama e, kısacısı güzel olacak. Amerikan. E, çamarda film çekmesi benim için beni çok mutlu etti. Enes'i de, kuzenlerim de çok mutlu etti. İkinci konu. Journey. Şimdi. Journey nasıl bir oyun? Journey'in tam olarak hikayesi yok ama anladı anlarsanız hikayesi güzel. Lakin oyunu, oyun bir buçuk saatte bitiyor ama ben iki saatte bitirdim. Bir buçuk saatte bitirirseniz e, ben ayrıntılı oynadım. Ayrıntılı oynarsanız benim gibi iki saat bitirirsiniz ama yok ben ayrıntıya girmem kardeş bir buçuk saatte bitireyim derseniz bitirirsiniz ama Oyun hikayesini tam olarak anlamak istiyorsanız karakter ve animasyon yani karakter hikayesini tamamen oturtmak istiyorsanız mesela Oyun şu kadarsa şöyle bir boşluk kalıyor onu da ayrıntı olarak bitirmeniz gerekiyor Ben ayrıntı oynadığım için hikayesini anladım ama spoiler vermeyeceğim merak etmeyin O yüzden o boşlukları tamamlamak için ayrıntılı oynamanız gerekiyor haberiniz olsun. Bu orda. Jurne ne bir kalka, ne bir konuşma, ne bir dövüş yok arkadaşlar. Sadece yürüyorsunuz. Oyunun hikayesi de şu: Siz birini kurtarmak için dağın eteklerine gidiyorsunuz. Oyunun yüzde yetmiş beşinden dağın eteklerine gitmeye çalışıyorsunuz. Sonra da dağın eteklerinden dağın zirvesine gitmeye çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Ama oyunun bir bölümü var arkadaşlar. Bir dehşet bölümü var. O kadar eğlenceli ki. Bir tane kocaman yaratık. Işık vuruyor. Siz o ışıktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyunda ama bir de dediğim gibi hiçbir konuşma yok. O yüzden İngilizce falan gerektirmiyor. Hiçbir konuşma yok. Dövüş falan yok oyunda. Sadece oyunun grafiğini anlıyorsunuz. Bu arada insan da yönetmiyoruz. Bir kağıt yönetiyoruz. Kağıt gibi uçan bir şey böyle. Hikayesi çok tatlı. Haberiniz olsun. 2 saatlik bir oynanış olmasına rağmen çok güzel oyun. 3. konu Layers of Fear, dünyanın bence en kötü oyunu. Cidden kötüye. Ben sevmedim oyunu. Ben sevmedim. Siz sevdiğinizi bilmiyorum ama tahminen siz de sevmezsiniz. Çünkü oyun 2 saat misin? Journey de saatlik bir oyun var. Layers of ama Journey çok eğlenceli. Layers of Fear çok sıkıcı. Neden biliyor musunuz? Bir kere senin ismin bile korkunun katmanları. Layers of Fear korkunun katmanları demek. Bana korkutacak bir oyun arkadaşlar. Bir odaya 6 kez girmek bana çok sıkıcı geliyor. Bakın şu mandığı bir artık oyunculardan bıktırdınız ya. Hay bir odaya 6 kez girdiğim zaman o odayı ben artık ezberliyorum. Aynı odaya 6 kez girmek istemiyorum. Lears of Fear'da siz yürüyorsunuz ve 3 oda çıkıyor kartınızda. Hangi odayı seçerseniz. Birisi korkunç birisi daha az korkunç diğeri çok az korkunç Ama bu yazmıyor siz kendiniz belirliyorsunuz Giriyorsunuz bir yere kork, Korkma yok ama oyunda korkma yok sadece jumpscare var ya Oyunda 5-6 kez jumpscare var Bazı odalara girdiğin zaman arkandan bir yere tık beliriyor ama koşmuyor ama Ben o kadar korku oyunu oynamışım ki artık Oathlas olsun Resident Evil olsun Daha bir sürü nice oyun oynadığım için artık hep kaçmak Hep biliyorsunuz kaçıyoruz X'ten kaçıyoruz Nemesis'ten kaçıyoruz ne bileyim Bu Outlast'taki yaratıklardan kaçıyoruz onda da kaçıyorum hep Bakıyorum arkama lan gelmiyor ki o gitmiş bile Oyunda jumpscare çıkıyor bir anlık korkuyorsunuz bir anlık şöyle oluyorsunuz sonra bitiyor Oyunun amacı altı tane katmandaki altı tane Eşyayı bulup Yerine götürmek Altı tane eşyayı buluyor olmak zaten çok sıkıcı. birini buldunuz Abi, yani orta diyorsunuz ama ikincisine çok sıkılıyorsunuz Oyun çok sıkıcı O yüzden pek fazla tavsiye etmem Ama yine de siz bir şans verin Çünkü aynı odaya 6 kez girmek Benim için sıkıcıdır Zevksizdir Ya bilmiyorum siz belki zevk alacaksınız ama Yani at nalı buluyoruz Gidip onu koyuyoruz Onu bulmak, yarın onu bulmak sıkıcı Onu götürmek sıkıcı Yani bilmiyorum siz karar verin ee, Görüşmek üzere